28 Eylül 2020 Antalya döşeme altındayız. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz İbrahim Acay. İbrahim Acay. Burada nar bahçelerini ziyaret ettik. Bir de yanında iki sıra e, ceviz e, diktiler. Şu an e, yanında durduğumuz ceviz 18 aylık bir ceviz. Doğru evet. mu? Doğru. İbrahim abi. Ne zaman diktik? 18, 18 ay oldu tam dikeli. Hı -hı. Geçen sene Mart ayında diktik. Geçen sene Mart ayında diktik. Evet. Çeşidi nedir? Cinsi nedir bunun? Chetmer, Chetler. Buna tabandan rekor gelişim uyguladık. Dikerken da, e, rekor gelişim uyguladık. Tamam. Bir de bu yıl e, uyguladık. Bu yıl uyguladık. Evet. E, nasıl bir gelişim oldu bu ağaçlarda şimdi? Ya bu ağaçların gelişimi, yani normalde ceviz hiç bu kadar ben geliştiğini görmedim. Bu kadar hızlı geliştiğini görmedim. Hızlı geliştiğini Sizin görmedim. Sizin yaylada da cevizleriniz var. Evet, yaylada. O orada ciddi. da kullandınız. Şöyle, oh. şu meyveyi de gösterelim mi yakında? Şimdi meyvesi de var üzerinde meyveleri. Bir de artı. Şu dalın şöyle olgunlaşması gayet evet. evet, güzel gidiyor. Şu daha iyi. Bu senenin yeni sürgünleri. Bu senenin yeni sürgünleri bunlar. Şimdi şöyle şu karşıda gördüğünüz ağaç şu an ekranda gördüğünüz ağaç bu 4 yaşında değil mi? Evet bu 4 yaşında. Şimdi bu sıra sağdaki sıra 4 yaşında, 4 yaşında bu soldaki sıra 18 aylık. Yalnız bunun yanındaki şu gördüğünüz ekranda gördüğünüz olan o da 18 aylık. O da 18. Şöyle gidelim ileri doğru. Yavaş yavaş gösteri gösteri ilerleyelim. Anlatın İbrahim abi e, ne oldu ağaçlar nasıl bir gelişim gösterdi? Ya ağaçlar süper bir gelişim gösterdi yani ben hı hı. bu kadar beklemiyordum bu ağaçların Şimdi bu kadar gelişimi. Şöyle 18 aylık bir ağacın evet. şöyle gövdesi parmağımda gösteriyorum üç parmak geliyor taban daha kalın şu şekilde. Normalde iki tane gidelim, iki gidelim. tane genci olan olsa ikisinde dayayacak yani. Dayar. Şimdi şu ağaçlarda da rekor gelişim kullandık. Bu sene kullandık. Bunlar 4 yaşında. Evet. E, yaprak gübresinden kullanmış mıydık? Kullandım bunlar. Yani rekor gübre yaprak gübresini. Evet, onlar da kullandık. E, Ondan da birer defa kullandık. Birer defa kullandık. E, görüldüğü üzere şuradan gidelim. Şuradan baktığımızda daha net göreceğiz şimdi. Şimdi diğer bölgelerde mesela siz zeytin'e de uyguladınız. Zey... Avokado'ya verdiniz. Birçok evet. şeye de uyguladınız. Nara zaten uygulamıştınız. Evet hepsine uyguladım. Şimdi şu ağaca bakalım. Şöyle e, arkada çaprazdan gösterebilirsek iki ağacı gösterelim aynı ekranda. Bu 18 aylık arkadaki 4 yaşında. Evet. Bunlara dikerken uyguladık. Devamında da Uygul bir kere daha uyguladık. Evet. Gidelim şöyle. Yayladaki ağaçlarda ne oldu? Yayladaki ağaçlar 2 yıldır e, kullanıyoruz. Hı hı. Çok acayip bir büyüme oldu. Yani çok... Yani gelişim yönünden 2 yani metre sürgün yapanlar oldu. Peki su isteme ile ilgili ihtiyacı var mı? Su stresi oluşuyor mu ağaçlarda? Sulamayla ilgili bir ya şey var mı? Sulamayla ilgili hiç sıkıntımız yok. <gülüyor> yok ağaçlar kendini salıyor mu yani? Şu an hava zaten bugün 35 derece. Yani Eylül'ün son haftasındayız. Ya sal, salmıyor yani şöyle salmıyor. Şöyle şu ağacı gösterelim. Hani şu ağacın boyu. 3,5 metre var neredeyse. metre var yani. Şunlar yeni yıldan gelen şeyler. Evet. Sürgünler. Şu şekilde. Yani 1,5 metre sürgün var. Şöyle gel abi. İbrahim abi. Şimdi narda kullandık. Zeytinde kullandık. Şöyle evet. ekranımıza bakalım. Cevizde de kullandık. Cevizde Burada Cevizde de kullandık. iki sıra ama yaylada daha fazla evet. ağacımız var. Evet. Yaylada. Yaylada cevizlere kullanılıyor belli. Ee, cevizlerin sürgünü çok Arttı yani ağaçların gelişim çok güzel oldu. Şöyle bir şey var. Ağaçlardaki süngürün de dengeli olması lazım. Yani ince değil de böyle kalından inceye orantılı bir şekilde evet, gidiyor doğru, olması lazım. Do evet doğru orantılı bir şekilde gidiyor. Ee, şimdi birçok üründe kullandık denedik. Ceviz üreticilerini de tavsiye eder misiniz? Buradan Antalya'dan. Ben en fazla ceviz üreticilerini tavsiye ederim zaten. Hı -hı. Peki yayladaki ağaçları gören komşularınız ne diyor? Bahçe komşularınız. Ya onlara tavsiye ediyorum zaten. Kullanıyorlar mı? Kullandılar mı? Kullanan e, birkaç kişi kullandı. Kullandı. Yani, onlarda nasıl durum? Onlarda da değil. onlarda da değil. Evet. E, şöyle gösterelim son bir kez. Tekrar. Şimdi şu ağaç meyve verim 4 evet. yaşında. Bunda hem e, rekor gelişim hem de rekor gübre yaprak evet. gübresi. Şöyle gidelim. Sinsin ne var? <gülüyor> Şu meyveleri bir gösterelim. Tahmini ne kadar kaç meyve var? Bu dört yaşında bir ağaç. 280 tane meyve 280 var bunda. 280 meyve var. Siz bu ağacı e, uygulamadan önce nasıldı bu ağacınız? Uygulamadan önce yoktu yani. Geçen sene bunda e, 50-60 tane bir meyve vardı. Şu an bu dört yaşında. Şuradan gelin. Şurayı da şöyle çekelim. Şu şekilde. Yani 50-60 meyve vardı 3 yaşında. Şu an 4 yaşında. Şöyle görüyoruz bu şekilde gidiyor. 280 tane meyve var. 280 meyve var. Tavsiye eder miyiz ceviz üreticilerine? Rekor gelişimi, ben, rekor gübre, yaprak gübresini? Ben zaten en fazla ceviz üreticilerine tavsiye ediyorum. Yani cevizcilerde genelde ağaçların fidan gelişimiyle ilgili sorun yaşıyorlar. Bak bizim düğümüyor. bizim yaylada bu, bu rekor gelişimine attı... Hangi yaylan adı ne? Çığlık Yaylası. Çığlık Yaylası. Tamam. Kızılca Dağ'da. Kızılca Dağ'da. Rekor gelişimine attığımız ağaçların meyveleri bile İnadına iri. işçilerde dolgun yani. Dolgun. Yani meyve irileştirme. Hem tutum. Evet. Tutum. Sürgün. Çok ilişim, güzel. Evet. Hepsini sağlıyor. Hepsini sağlıyor. Sürgün zaten inadına yani ya 2 metre sürgün var. Belki daha fazla. 2,5 metre sürgün yani var. Yani insanlar şimdi gösterdiğimizde belki inanmayacaklar. Evet. Yani e, 18 sayıda bir ağaç. Gelsinler baksınlar. Baksınlar inanmayan. diyoruz. Ee, buradan bütün ceviz üreticilerine e, dekor gelişim Topraktan kullanılan ürünümüzü artı yaprak gübresi ürünümüzü, evet. rekor gübreyi. Herkese tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye herkese ediyoruz. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Herkese tavsiye ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz.